Size bir sürprizimiz var. Çünkü İranlı kadınlara biz de Flash TV ekranlarından bir tür katkıda bulunmak istiyoruz. Yanımda bütün haberlerinden, röportajlarından tanıdığınız Ali Morca var. Evet, Hoş geldiniz. Diyorum. Maşallah yani senin saçlarında gayet güzel. Şimdi İranlı kadınların Türkiye'deki eylemini bizim medyamızda ilk öğrenip hemen koşan ve ilk canlı yayını yapansın. Bize o günü biraz anlatırsan ne oldu? Çünkü polis geldi ben ertesi gün tamam dedim hani müdahale ettiler falan ama sen o olayların o canlı halini bize bir aktar. Can Ataklı bizler gazetecisiz, bağımsız gazetecileriz. Toplumu e, aydınlatmak adına, hakikatleri göstermek adına e, tamamen sokaklardayız. Sokak da ...haber peşindeyiz. O esnada e, Taksim'de bir e, protestoların olduğunu bilgisini aldım ve o esnada yönümü Taksim meydanına çevirdim. E, İranlı kadınların olduğunu, Mahsa Anmin'in e, ahlak polisi tarafından gözaltına alını... ...pastanede hayatını kaybettiğini öğrenmiş olduk e, protesto sebebini. Oradan e, yayına başladığımız esnada kadınlar saçlarını kesmeye başladı... Ve o haberleri yaptıktan sonra Taksim poli, Taksim'de hiçbir kadına e, müsaade edilmedi. Peki burada orada bir sayılarla... canlı yayına girdin ve biz ilk yani bütün televizyonlardan önce Taksim'den canlı yayın yaptık. Ve bir İranlı genç bir kadın da seninle konuştu. Ama o sırada yani böyle bir, bir buçuk dakika sonra böyle etrafının sarıldığını gördük burada. Orada nasıl muamele ettiler? Mesela o kadının ne oldu? Alıp götürdüler mi yoksa bıraktılar mı onu Evet çok sayıda kadınları gözaltına aldılar o durumda. Biz müdahale edemedik çünkü polise müdahale etme yetkimiz yok. Onlar görevlerini yapıyorlar. Bizler de kamu, yarı kamu görevlisiz basın mensupları olarak ama bize de engel koyuyorlar. Çünkü anayasada yasalarımız mevcut olduğu halde bizi alan dışına yayın yaptırmadılar. Taksim Meydanı tamamen basına kapalı. Yani orada kesinlikle İstiklal Caddesi'nde protestola yani haber yapma. Özgürlüğümüz kesinlikle evet, hiçbir başka basın... Başka röportajları da zaten yaparken e, zorluk çekiyorsun orada. Evet orada kesinlikle müsaade edilmiyor. Bizi e, o kadını, e, İranlı kadını benim muhabirim zannetmişler. Yani e, onun için müsaade etmişlerdi. <gülüyor> Sonra fark ettiler. E, Protestacı kadın. Protestacı kadın olunca hemen e, müdahale ettiler. Daha sonraki yaptığım... E, e, Kadınlar, e, röportaj yaptığım kadınları gözaltı yapmaya çalıştı. Sonra ben de yapmadım kadınları gözaltına alınmasın diye. Hatta konuşmak istediler. Lütfen e, sesimizi tüm dünyaya duyurun. Kimse bizim sesimizi duyurmuyor. Siz bize yardımcı olun. <gülüyor> Serdeniş'te bulundular. E, biz de flaş haberi olarak onların onlara mikrofon uzattık, mikrofon tuttuk. Tüm seslerini dünyaya duyurmaya çalıştık. E, şimdi... E, Tüm kadınlar saçlarını keserken siz de dediniz ki şöyle bir öneride bulunduz Ali Morca erkek olarak siz de saçınızı birazını keselim kadınlara. Evet. Hayır çünkü yani ben de keserim de benim hani kesileceğiz zaman şu bu, ufacık evet, bir şey olacak ama bu, maşallah hani yorum metre saçım şov, var. şov amaçlı değil gerçekten bütün yani ülkelerdeki gerçek, ülkelerin demokrasinin yeşermesini biz gazeteciler olarak birazcık da olsa öncü olursak ne mutlu ki bizlere. O zaman diyorum ki senin saçını canlı yayında biraz keselim. Şimdi değerli izleyiciler, Halim Orca çok uzun yıllardır saçı böyle uzun. Ve tabii onun için çok önemli. Şimdi düne kadar bir de bıyık vardı. Ben de diyordum ki ya hem bıyık hem saç, Ya Halim Orca olmuyor falan. Bugün bıyıkları da kesmiş. Son mesaj olarak Can Ataklı şunu ben, söylemek istiyorum... Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek diyelim. Tüm dünya kadını, kadınları adına, özgürlükler adına. Evet böyle sembolik de olsa tamam. saçımızı Şimdi buradan... Fiyemiyor. Yani çünkü çok uzun yılların şeyi ama İran'daki kadınların mücadelesine Türkiye'den bir erkek olarak destek olmak üzere bunu kabul etti. Tamam ben şu tutuyorum. Şuradan mı? Evet biraz şuradan, evet. Şuradan peki. Evet göre, görelim evet. Bunu kesinlikle Yürüyor, bir show amaçlı Hayır, e, değil. Hayır, niye amaçlı yapalım? Bunu böyle algılamasınlar. Aşağı. Gerçekten dünyada hiçbir kadın e, asla yalnız yürümesin. E, bütün özgürlükler Aynen. elde etsinler. Çok teşekkür ediyorum Can Ataklı e, size de. Bu saçları tabii İran'da ya da başka yerde kestikten sonra atıyorlar, yakıyorlar. Ama stüdyoda yakıp da canlı yayında yangın çıkarmayalım. Onun ben bunları Ali Morca'ya veriyorum. O da makul ve risksiz bir yerde yakarak da destek olmuş olacak diyorum. Kendisine de böyle bir fedakarlıkta bulunduğu için de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi